Merhaba arkadaşlar, herkes web 3.0'ı konuşuyor, ben de web ile ilgili bir video yapayım diye değil, tam tersine yaklaşık 9 aydır bütün konferansları, söyleşileri web 3.0 üzerine yapıyordum. Şimdi web ile ilgili sorular gelince, herkes web ile ilgili konuşuyor, yanlış bir şeyler aklınızda kalmasın diye bu videoyu yapıyorum. Şimdi web 3 konusu, web 3.0 diye daha çok duyuldu. Barış Özcan'ın videosu duyuldu. Barış Özcan'ın videosu tabi çok faydalı oldu. Geniş kesimlerce konunun bilinmesine yol açtı ama eksiklerde de var. Bu video sunumda zaten fark edersiniz eksiklerin ne olduğunu. Şimdi web 3.0 değil aslında web 3 diye geçiyor. Birincisi bu. Eski yorum 90'lardan kalan yorumdu. Yani Barış Özcan'ın videosunda da Tim Lee'nin bahsettiği bu 90'larda web kurgulanırken ne olacak sorusunun cevabı oradaki tartışmalarda şöyle veriliyordu yani ilk evresinde işte statik web siteleri olur birileri içerik yayınlar yani şuradaki tek adam içerik yayınlar diğerleri bu içeriği elde eder. İkinci evrede artık işte veri tabanlarının gelişmesi, altyapıların gelişmesiyle içerik üreten kişiler artar ve bu içerik üreten kişilerin artması kendi aralarında etkileşime geçmelerine sebep olur. Burada bir demokratikleşme olur ve üçüncü evrede artık içerik üretimi çok fazla hale gelir. Hatta bu evrede ne olur? Makineler de bu içerik dillerini anlar, semantik web olur. Artık makineler bir insana doğru eğilmeye başlar yani neyi kastediyoruz bunun örneği de şey de hep i̇şte Leo mesela bir kişi Jaguar diye arama yaptı Google'da hayvanımı gösterecek yoksa arabayı mı Eğer ondan önceki araba araması Mercedesse araba olan jaguarı gösterir yani bilgisayar biraz daha kullanıcıya eğiliyor gibiydi Hatta web 40 falan da düşünüyordu o da şey mesela Google'da yazdınız işte Edison'un ve Einstein'ın cep telefonu. Google diyor ki Einstein zamanda cep telefonu yoktu. Yani zaman boyutunu da ele alıyordu. Tabi bunlar kurgusal şeyler. Kabul görüp görmeyeceği tartışılır. Blok zinciri çıktığında da hemen Microsoft bir şey yapmıştı. İşte blok zincir 1.0, 2.0, 3.0, biz Microsoft yapıyoruz diye. Yani öyle bir şey olmadı tabii ki. Öyle bir toplumsal kabul görmedi. Bu tarz toplumsal kabule bağlı. Bir de şu var hani biz tarihi ele alırken belli olayların çağı açıp kapattığını söylüyoruz ya mesela İstanbul'un fethini niye söylüyoruz işte oradan sonra Avrupa'da da işte Rönesans reforma yol açacak hareketler oldu coğrafi keşifleri oldu falan filan. Doğu kültüründe de birçok şey yer yerinden oynadı yani internette de bu tarz belli şeyler var mesela sosyal ağlar bunlardan biri olarak kabul ediliyor. Facebook'u Zuckerberg kurmasaydı, aslında sosyal ağlar tarihi kitabında hepsini onların çalışmıştım. Tavsiye ederim kitabı. Yani Zuckerberg'ün rüyası gerçekleşmeseydi biz sosyal evresini de bu kadar güçlü hissetmeyebilirdik. O zaman Web 2.0 da gerçek olmazdı. Birileri gerçekleştiriyor. Neyse eski yorum buydu. Hatta eski yorumda şey vardı. Ne vardı? İşte Web 1.0'dan... Sadece okuduk web 2.0'da bunları düzenleyebildik web 3.0'da artık biraz daha burada yapay zeka bazlı bir şeyler ortaya çıkacak diyorduk ama tam olarak web 3.0'a hiç geçemediğimizde düşünüyorduk bununla ilgili özellikle arama motorları vardı hatta Bing. Mesela Microsoft'a 2009 yılında staj yaparken Bing biraz da popülerdi. Microsoft'ta şey diyorlardı. Biz arama motoru değiliz. Biz insanların sorularına cevap veren bir motor. Yani biz de işte ne diyeyim? Ankara diye arama istemiyoruz. Biz Ankara'nın en güzel yeri neresidir sorusuna cevap veren bir şey. Biz semantiz iddiasıyla çıkıyordu arama motorları da. Ve biz püçü getiriyoruz diyordu. Olmadı bir türlü. Peki yeni yorum nasıl oldu? Aslında yeni yorumu e, Barış Özden'in videosundaki en kritik eksik bu. E, Gavin Wood koydu adına. Bu e, arşivden bir ve parşivden bir blog yazısı. Gavin Wood bu Snowden krizinden sonra e, post Snowden Snowden sonrası dönem olarak Web 3.0'ı tanımladı baştan ve Web Web 3.0 diye bir yazı yazdı. Daha sonra da bunu genişletti. Hatta bunu teknik altyapısına da kurdu. Az sonra geçeceğiz. Ve burada dedi ki biz dünyada bir tane e, süper, sosyal, e, güvenli işletim sistemi kurmalıyız. Yani insanlığın bilgisayarını inşa etmeliyiz. Ve bu insanlığın bilgisayarında da e, tek bir otorite olmamalı. E, bu kurguyla yola çıktı. Hatta bunu ilk yayınladığı blogunun adresi yeni modern dünya diye bir dünya, şeydi böyle daha... ...farklı konularda yazılarının da olduğu bir bloktu. Hatta bazı yazılarından dolayı çok eleştiriler de aldı. Haklı eleştiriler. E, ve... ...yani teknik değil. Daha böyle e, farklı konulardaki yazılarından dolayı. Ama ilk Web 3.0'ın adı burada konuldu. Ve bu yeni yorumdaki kritik şey şuydu. Bakın. Statikten dinamiğe geçiyoruz. Ama... Read right Trust. Buradaki ana kelime Trust yani güven. Güven şimdi bizim bütün bilincimizde güven çok olumlu bir şeydir. yani bütün idoller, idol motiflerinin, ana noktası, güvenilir olmalarıdır ve, bir insan için de belki en önemli şeyden biri güvenilir olmalıdır. Burada Web3.0 çok farklı bir yaklaşım getiriyor. Diyor ki medeniyetin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri insanların birbirine karşı duyduğu güven. Çünkü o güven hep zedeleniyor ve bir süre sonra sorun çıkarıyor. Biz güven yerine kriptolojiyi koyalım. Yani kripto, Daha az güven daha çok hakikat diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz güven. Parolayla yola çıkıyorlar Ve burada e, Web 3.0'ı inşa etmeye başlıyorlar Peki başka nasıl tanımlanıyor Bir de şöyle tanımlanıyor den, Deniliyor ki Şimdi webin ilk aşaması Neydi insanların e, Bilgi yayınladığı platformlardı Yani bilgiyi aldığın zaman Gerisine bakmazdı. Mesela bir matematik öğretmeni bir internet sitesi açtı. Diyordu ki matematik ile ilgili internet sistemden 1000 kişi bilgi almış. Sayacım 1215 olmuş. Buna seviniyordum. Ama ikinci evresinde artık şuna odaklanmaya başladı bu matematik öğretmeni. Evet bugün sisteme 100 kişi girmiş ama kaç kişi benim içeriğimi beğenmiş, yorum yapmış. Yani bir sosyal etkileşimi sosyal motivasyona odaklanmaya başladı internetin ikinci evresinde öğretmenimiz. Şimdi 3. evreye geçtiğimiz zaman artık yani bunu yavaş yavaş geçiyoruz. Nasıl geçtiğimizi de söyleyeceğiz. Yani hangi teknolojik altyapılarla artık bu öğretmenimiz finansal motivasyona odaklanmaya başlayacak. Şu yani bilin ikinci evre bir ön taraftaki devrimde. Üçüncü evre arka taraftaki devrim noktasına ben çok e, katılmıyorum. İkisinde de ön tarafta da arka tarafta da şeyler oluyor. Yani sonuçta bir veri tabanı yapısı değişiyor. Veri tabanı yapısı e, arkasına bir devrimi doğuruyor. Ama buna ön arka olarak bakmak bence çok fazla. Böyle mühendis kafası o, o, orada farklı sosyal şeyler var. Ve burada eee biz değer internetten mülkiyetin tertine geçiyoruz. Yani mülkiyet bu şekilde de çok gösterilmemiş. Mülkiyet önemli bir nokta. Az sonra neden önemli olduğuna geleceğiz. Ee, özellikle Facebook metaverse olayında bunun adına token ekonomi de deniliyor. Yani jeton ekonomisi deniliyor. Bu biraz basite almak. Yani sadece şu noktadan yola çıkıyorlar. Diyorlar ki Burada platformun bir ekonomisi vardı. Burada jetonun ekonomisi var. Ama burada insanı merkeze alan bir bakış yok. O yüzden benim çok katıldığım bir şey değil. Benim katıldığım daha çok mülkiyet internete şimdi İki tane ana şey var. Web3'ü düşünürken, bir projeyi araştırırken odaklanmanız gereken şey. Bir, güveni nasıl etkiliyor? Mesela basit bir şey söyleyeyim. Bir tane bir kripto para çıkarıldı diyelim. Ve bu kripto paranın müzik endüstrisine yönelik. Akıllı kontratlar tasarlıyor. Mesela bir kişi albüm yaptığında o albümü başka biri satın aldığında içerisindeki işte kime ne kadar para aktarılacağını yüzdesel olarak bir kişi satın ala basınca hepsini akıllı kontratla dizayn ediyor. Bu ne yapıyor? Müzik endüstrisindeki bazı insanlara duyulan güveni azaltıyor. Onun yerine kriptolojiyi koyuyor. Bu anlamda evet Web3 projesi. İkincisi mülkiyet kavramı. Yani bu kripto parayı siz alıyorsunuz ve onu, mülkiyetini kendinizde tutabiliyor musunuz? İşte soğuk cüzdanlarla falan. Borsalarda aslında mülkiyet yok. Yani borsaya girdiğiniz anda mülkiyet size değil. Çünkü sizin özel anahtarınız sizde değil. O cüzdanın. Hatta mesela borsalarda alt gönderim limitleri vardır. Mesela atıyorum Polkadot için bir dot 2 dot. Bunun altında birisi size gönderim yaptı diyelim. ki yani bir da 400 500 lira falan yani çok küçük bir para da biri 400 lira gönderdiyse borsa bu parayı cüzdana koyuyor ama siz alamıyorsunuz ve özel anahtarı da vermiyor size aslında mülkiyetin olmadığını orada görüyorsunuz yani zaten yavaş yavaş borsalarda inşallah dışarı doğru geçecek şimdi burada bazı isimler var bu kavramla ilgili bunları anlamadan da iş olmuyor yani birincisi kesinlikle Ethereum yani zaten kripto para ekosistemindeki hiç kimse Ethereum'un e, ne kadar önemli olduğunu e, reddedemez. Yani Ethereum sadece bir kripto para olarak değil, aynı zamanda bir felsefe ile ortaya çıkıyor. E, önemli bir teknoloji ile ortaya çıkıyor. Ve bugün belki de bizim Bitcoin'i konuşmamızın sebebi Bitcoin kadar Ethereum. Yani çünkü programlanabilir. E, o... Kripto parayı üretiyorlar ve işte bir sürü kişi bu platform üzerinden kendi kripto paralarını çıkarıyor. Tabi ölçeklenebilirlik sorunlarıyla karşılaşıyor vesaire. bu kısma girmiyorum. Burada e, Gavin Wood ve Vitalik ünlerin isimleri çok önemli. Bugün kripto para ekosistemindeki işte binlerce projenin bir da e, ne nerede? Yani ilk yüzdeki projelerin çoğu Ethereum'un tahtına adaylar. Yani adası da, atomu da, solanası da, polkadot da hepsi Ethereum'ın tahtına adaylar. Birçoğu da Ethereum üzerinde çalışan projeler veya Ethereum'ın tahtına aday olan projeler üzerinde çalışan projeler. Burada benim çok önemsediğim bir isim de Yuan Bennett. O da IPFS dediğimiz Gezegenler Arası Dosya Transferi olarak geçen. Tabi ki Gezegenler Arası değil ama böyle bir şey koymuş ortaya bakış. Protokolün mimarı Filecoin'in arkasındaki kişi. ve Filecoin birçok yerde de zaten kullanılıyor. Ve tabii Gavin Wood. Yani Giveon Wood Web3.0'ın adını, Web3'ün adını bloğunda yazıyor zaten. daha sonra da Web3 vakfını kuruyor. Ve yani o vakfı kurarken artık ismine Web3 demeye başlıyor ve her yerde web diye geçiyor. Web3.0 diye geçmiyor. Belki de diğer semantik web'ten ayırmak için. E bunun e, şeyini Post Snowden dönem olarak tanımlıyor yani Snowden sonrası dönem. Snowden sonrası dönemin özelliğine işte iki şey güven ve mülkiyetin bireye geçmesi. Şimdi bu Barış Özden'in videosunda da vardı bu projeler. Şimdi bununla ilgili e, 2018'de bir tane e, grafik yapılıyor. Aslında bunların hepsi oradan alıntı ama bunların e, birçoğu e, Tam kendini gerçekleştiremedi yani ki tabirle e, battılar. Dolayısıyla direkt öyle bakmamak lazım. Sürekli güncellenen bir şey ama mesela benim kullandığım de çoğu bu ekosistemdeki çok kişinin kullandığı Brave bunlardan biri. Yani Chrome sizin verilerinizi tutup pazarlıyor. Brave bunu yapmıyor. Veya az önce bahsettiğimiz e, IPFS e, dosya sistemi. Ama buradaki bazı projeler o kadar başarılı olmadı. Bu liste gidiyor. Yani orada şeyi görmemiz lazım. 2018'de bu kadar çok kripto para ekosistemine yönelim olunca her şey Netflix'in, Whatsapp'ın hepsinin blok zincir üzerindeki halini düşündüler. Ama bunların birçoğu gerçekleşemedi. Başarısız oldu. Hatta benim kanalda bir video vardı. Sosyal ağların geleceği ve blok zincir diye. Bir saniye. Pardon. Yani sosyal ağların geleceği ve blok zincir üzerine o videoda bu 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda olması lazım. Diyaspora diye bir sosyal ağ projesi vardı. Ondan bahsediyordum. O da mesela çok öncelerde dağıtık bir sosyal ağ projesi olarak çıkıyor. Zuckerberg destek falan oluyor hatta. Millet şaşırıyor. Finansal destek. Sonra batıyor proje. Yani şunu görmemiz lazım. Bir projenin. İlk bakışta fikrinin çok iyi olması. Ben Netflix'in blockchain'ini yapıyorum demesi yeterli değil. Yani gerçekten orada birçok parametre devreye giriyor. Onunla ilgili de yine YouTube'da var. İndir.com konferansında kitlelere ulaşmanın 35 yolu mu ne öyle bir sunum yapmıştım. Orada startup, yüzlerce startup'ı incelemiştim. Ona da bir bakabilirsiniz. Şimdi bu Web3 tarafında teknik gelişmeler de oluyor. Yani javasith ethereum'un kütüphanesinin adı ve 3 web3. yani web3.javascript. Aynı zamanda yani mesela polkadot ağındaki projelerde moonbeam üzerinden veya başka bir köprü üzerinden ethereum'a e bağlanırken bu web3 kütüphanesini kullanıyor. Yani burada yani deniliyor ve 3 projesi hangisi yani en baba ve 3 projesi eterim <gülüyor> orada ama e, bugün girdiğiniz internet sitelerin çoğunda ve 3 yazıyor Peki daha farklı bunu yani ve 3 vakfı tarafından isimlendirilmesi nasıl oluyor ve 3 vakfı toplam yanılmıyorsam yanlış olabilir ama 1 milyar dolarlık e, bir hibe dağıttı bu hibeyi dağıtırken Projelerin ve püç olup olmamasına Bakmaya çalıştı bakın şurada gördüğünüz Projelerin hepsine hibe verdi Bu vakıf işte bu hibelerde Ne kadar e, işte 100 bin dolar da var Atıyorum e, 50 bin dolar da var Ama Genelde o civarda e, Bunları dot üzerinden Ve kutsama üzerinden muhtemelen verdi Daha çok dot üzerinden diye tahmin ediyorum Yani onun Ayrılan şeyi İşte burada gördüğünüz projeleri de bazı alt kategorileri ayrı. Mesela social networking, sosyal. Ağ, hangisi burada görebilirim bilmiyorum ama sub social projesi mesela böyle hibelenen projelerden biridir. Bu projenin özelliğine bir otoritenin kontrolü olmadan sosyala kullanabiliyorsunuz. Yani biri sizin beğen butonuna bastığı zaman ödeme yapıyor mesela bu token daha arz edilmedi 2022'de muhtemelen çıkacak Ama şu an platforma girince size işte hediye token falan da veriyor Subsocial.network Bunun gibi mesela Robotics var Robotics'de de Robonomics projesi fon aldı o da ne yapıyor mesela bir kola kutusuna alıyor blok zincire bağlıyor sonra o kola kutusunu sisteme entegre ediyor yani mesela buradaki gaming var ya, mesela Beat Country var, Metaverse projesi yine Polkadot'ta. Siz o Metaverse'de oyunda oynuyorsunuz, gittiniz bir tane kola kazandınız tamam mı oyunun içerisinde. Bu mix de Mix'de altyapısal olarak bağlanabildiği için aynı Substrate altyapısını kullanıyorlar. Oyunda kazandığınız kolayı gidip kola kutusundan alabileceğiniz bir sistemi geliştirebilirler çok rahat. Mesela burada ne var? Kimlik kilt projesi. Az sonra değineceğim. İşte e, scaling dediğim e, ölçeklenebilirlik projeleri var. Storage dedikleri işte dosya depolama sistemi, supply chain dedikleri bu hani şeffaf ürün de dediğimiz V-Chain gibi projeler. Yani bunların birçoğu e, şu anda geliştirilme aşamasında. Polkadot e, daha doğumunu yeni yapıyor. Yani bu İki gün sonra yapacak para yatırımlar başlayacak. Kusama yaptı birkaç ay önce ama buradaki projelerin bir çoğu yeni çıkacak şöyle bakıyorum yani birçoğu daha şey yaşamasında ha Bunlar ve 3 projeleri böyle oluyor yani ne ve 3 projesi oluyor ve 3 vakfı tarafından nitelendiren bunlar ama diğerleri de yani Mesela holochain şuyu bu ve 3 mü Evet peer to peer merkezli oldukları için ve 3 şimdi derinlemesine bakış yapacağız ee, Burada bu eko bu Web3 protokollerinin interneti nasıl evireceğine gireceğiz. Şu mesela Barış Özcan'ın videosunda bahsedildiği şeylerden biri. Yani bir data monopoli var. Onun yerine data ya bu şekilde daha dağıtık bir özgür hale getiriyoruz. Peki Facebook bunu yapıyor mu? Yapmıyor. O yüzden Facebook'un Metaverse'ü Web3 mü? Aslında değil. Peki başka ne oluyor ve PÜÇ'te neler ön plana çıkıyor? Mesela DİTler Decentralized ID. Az sonra kit projesinde bahsedeceğim. Bizim kimliğimiz şu anda internette nerede? Yani Allah bilir nerede? Şu an internette dağınık halde. Facebook'ta fotoğraflar orada bir şey. Buraya bir bilgi vermişiz. Bunları kontrol edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Ama işte merkez, merkezsiz kimlik katmanıyla biz bunları artık kontrol edebilir hale geleceğiz. Bunun mülkiyeti de bizde olacak. Yani biri o kimliğe eriş, mesela bir kişinin benim kimliğime erişmek istemesi bile aslında mülkiyete bir erişim olduğu için bunu bile bu şekilde kontrol edeceğiz. Bir de şuna değinmek lazım. Yani bunlar çok güzel, hoş şeyler. Bunları zaten 1985'te sıkı kriptopunk grubu Adının 92'de koyuyor. Crypto punk grubu düşünüyor. 23 yıl sırf bunun üzerine çalışıyor. Anonim para. 2008'de bitcoin yayınlayana kadar 23 yıl çalışıyor. Tamam güzel. Ama bunların hiçbiri yeterli. Burada yine bunu bu kadar popüler hale getiren insanların hızlı para kazanabildiği mekanizmaların ortaya çıkması. Buna da değinmek lazım. Yani %100 böyle bir. Saf temiz amaçla işler ilerlemiyor. Yani o yüzden bir projeye yatırım yaparken de bunu unutmayın. Yani hiç çok kötü bir proje. Hani şimdi birçok YouTube'da öne çıkan ismin de haklı şekilde eleştirdiği o kedi köpek coin'lerinin patlamasının sebebi bu. Yani Çünkü blok zincir kripto para yatırımcılarının çoğu tarafından içselleştirilmiş bir mevzu değil. Yani. Hatta o yüzden oynuyorum cümle kelimesini kullanıyor. Yatırım yapıyorum demiyor çoğu kişi. Web2'de araba almamız nasıl oldu? İşte böyle bir kontratımız vardı ve kontratımız imzalanıyordu. web püçte nasıl olacak? Bu dağıtık merkez üzerinden akıllı bir kontrat imzalanacak. Bu akıllı kontratta e, nesnelerin internetine entegre edersek arabadaki belli kullanımlar da akıllı kontrata dahil olabilecek. Eğer şöyle kullanırsa böyle olsun tarzında bunu çok çok farklı şekilde akıllı kon kullanım e, kontrat haline getirebileceğiz. Ben bununla ilgili bir yerde görmüştüm de şimdi hatırlayamadım. E, oradaki karbondioksit salınımının ile ilgili de akıllı kontrata bir şey girilebiliyordu. Yani o arabanın karbondioksit salınımı bile burada söz konusu olabilecek akıllı kontratımızda. Bir de burada organizasyon yapılarında değişim var. Buna geçen organizasyonlar var, mesela Kovalent diye bir proje vardı, biz kitabını yazdık benim kardeşler. Kovalent de şu anda merkezsiz organizasyona geçti, ne oldu onu söyleyeyim. Şimdi normalde mesela Kovalent'te ödüller dağıtılıyordu, Yani ne diyorlar? iksir diyorlar Türkçesi, yani simyacıları eksir veriyordu. İksirler nasıl veriliyordu, işte birisi bir görev yapıyordu panelde. O iksiri işte oradaki yetkili kişi veriyordu sonra siz onu cüzdandan metamask cüzdanından borsaya çekip çevirip Türk lirası alabiliyordunuz. Merkezsiz organizasyona geçince ne oldu ee, bu sefer bir iksiri almak istiyorsanız önce bir proposal yayınlıyorsunuz bunun işte yönetim yerinde Polkadot'ta da var bir çoğunda var zaten ve orada yayınladığınız proposal oylanıyor eğer kabul edilirse işte cüzdan adresiniz falan var o ödeme size yapılıyor. Hatta Polkadot bunu biraz ileriye de götürdü. En son logosunu da yani Polkadot'un logosunu da şey açtım. E, organizasyon tarafından yapılmasına açtı. Polkadot 2.0 diye de bir proje şey var ki Umut'un kafasında. Yani orası da daha farklı bir hale gelecek. Birkaç örnek proje söyleyeyim. Mesela Kilt ne yapıyor? Merkezsiz kimlik yapıyor. Yani bu merkezsiz kimlik bir noter gibi çalışıyor ama iş blok zincir üzerinde yer alıyor ve hashler kullanılarak yapılıyor. Dolayısıyla sizin bilgileriniz ortada dolaşmıyor yani dipvette 20 liraya satılmıyor. Remark projesi yine benim önemsediğim projelerden biri. Remark da yine Polkadot ekosisteminden çıkan proje. Şimdi Remark'nin özelliği bir NFT 2.0'ı yaptılar. NFT 2.0'da ne oluyor? Siz bir NFT tasarlıyorsunuz. Bunlar SVG dosyası şeklinde oluyor. Daha sonra o NFT'yi mesela diyelim ki bir gözlük tasarladınız. Bu NFT'yi alıp başka bir NFT'ye giydirebiliyorsunuz. Mesela bir kuşa giydirip yeni bir NFT yapabiliyorsunuz. Bunun gibi aynı zamanda işte bir kuş, bir, bir NFT, başka bir NFT doğurabiliyor sanal bebek gibi. O tarafları zorluyorlar. Ama teknik olarak şu an bazı sorunlar var altyapısında. Eee asıl hedefle metaverse yapmak. Metaverse işte buradaki metaverse ve büçe giriyor. Yani burada ne var? Birçok metaverse'te gördüğünüz şekilde zaten pardon. Birçok metaverse'te gördüğünüz şeylerden biri var. Galatasaray. Burada reklam mesela reklam panosu alıyorsunuz NFT olarak o reklam panosu giydirilebilir olduğu için başka mesela atom Coca Cola'nın Nike'ın NFT'sini koyuyorsunuz ve buradan kaç kişi geçti bunu gördü ona göre oradan elde ettiğiniz geliri kendi komünitinize e, paylaşıyorsunuz. Tabi bunlar kartondan bina satmaya benziyor yani yapabilecek mi Rumor yapamaz mı e, bu ayrı bir konu. Yapıp yapamayacağına proje fikri, fikir ne kadar iyi, o projenin takımı, takımının kod becerileri ki bence yatırım yaptığınız her kripto paranın, e, kurucularının e, GitHub profillerine bakın yani ne kadar kodlama yapacak, yılda ne kadar çalışıyorlar, ona bakın, e, onun dışında ürünleştirmelerinin ne kadar iyi olacağı, yani bunu mesela yaptılar ama mobilde değil de webde kaldı, yani veya çok yavaş çalışıyor. Yani bir sürü farklı sorun olabilir. Bir de hayata geçirmeleri yani bunu gerçekten pazarlama kabiliyetleri var mı, yok mu? Yani şimdi birçok kişi eleştiriyor ama Shiba'nın pazarlama kabiliyeti var demek ki. yani bu kadar patlama yapabildiğine göre. Farklı bir yeri yakaladınız. Yani kivert abiyle kumar e, Coini gibi oldu. Ama orada da bir yol açıldı. Orada SHIB'a gidecek. Başkası gelecek. Orası da bitmeyecek. Yatırımcı profilinden ziyade farklı bir profile hitap ediyor. Ama pazarlama kabiliyetini iyi yaptı. E, Remark'ta böyle Metaverse 2022'de yapacak. Şimdi burada bu e, reklam panosuna e, Remark'ın sahibinin müdahale etme şansı yok. O yüzden Web3. Bakın e, sizde. Bir de güven yani kimse kimseye güvenmek zorunda değil bu da bazı sorunları ortaya çıkarıyor mu çıkarıyor yani bu reklam panosuna adam alıp uyuşturucu reklamı koyarsan olacak yani Kim durdurabilecek durduramayacak Dolayısıyla bazı sorunları çıkarıyorum ve çok büyük sorunları ortaya çıkarıyor bunlar üzerine Belki yapay zeka algoritmalarıyla falan çalışması lazım ee, Onun dışında mesela benim dikkatimi çeken projeler vardı Onlardan bahsedeyim. Web3'ü de daha iyi tanımak için. şimdi Web3 dediğimiz şey sadece bu Metaverse tarzı ve mülkiyeti sizde belli sanal dünyalar veya platformlar kılan şeyler değil. Bunların arka planındaki altyapılarda. Mesela Secret Network. Secret bu privacy coin yani gizlilik coin'i denilen şeylerin akıllı kontrat sistemi. Niye önemli? Çünkü diyelim ki ee, siz diyorsunuz ki bir şeyin bende mülkiyeti olsun. Mesela secret NFT'ler üzerine çalışıyorlar. Bir kişi gidip bir dijital sanat eserini aldı. Ama o ki, kişi kimliğinin açık olmasını istemiyor. O kimliğinin açık olmasını ona zarar veriyor. Ve mülkiyeti it kavramı içerisinde bunu da sahip olmak istiyor. Yani gizliliğe. Burada işte akıllı kontratlarla secret devreye giriyor. işte o yüzden Web3 secret'te. Veya Moonbeam ne yapıyor? Aslında çok teknik bir iş yapıyor. Ethereum'u Polkadot'a bağlıyor. Ethereum altyapısında yazılan, Söldet dilinde yazılan bir şeyi alıyor. Substrate altyapısına geçiriyor. Ve Offray'ı orada çalıştırıyor. İşte o yüzden işlem ücretleri düşüyor falan. Teknik ama Web3 altyapısında. İlla gözde görünür bir şey olması gerekmiyor. Mesela Golem ne yapıyor? Sizin hmm, bir... Bilimsel araştırmadaki hesaplama gücünüzü alıp dağıtık hale getiriyor birçok insanın size destek vermesini ve bu insanların desteğini de güven esaslı değil akıllı kontratlar gibi sistemler üzerinden yapıyor Veya Teta aynı şekilde video içeriğine odaklanıyor Brave tarayıcısı BAT coin basic attraction reklamcılığa odaklanıyor bunların hepsi Web3 aslında Web3 olmayan nedir? Webücü olmayan projeler özellikle e, token ekonomi kısmına baktığınızda e, varlığının büyük bir kısmını yatırımcılara ayıran, özel satışlara, yatırımcılara ayıran, onlara kilitleyen projelerdir. Çünkü onlar da pratikte, e, dağıtık görünse bile pratikte işte bir proposal geldiğinde oylama noktasında onlar istediği sonucu çıkarır Sizin çok bir gücünüz yoktur Mesela Remark burada biraz beğeni aldı Niye beğeni aldı? Çünkü 10 milyon token'ı vardı ve e, Yumurta sitesinden yumurtalar verdi NFT'ler Yumurta satışına göre NFT'leri dağıttı ve Ve %95'i satıldı Sadece %5 kaldı O %5'in de atıyorum %10'u Yani ne binde 5'lik kısmı takıma kaldı ne oldu? Bu sefer dağıtık hale tamamen gelmiş oldu. Ha proje dağıtık hale gelince yani küçük balıkların eline geçince büyük balıklar, balinalar çok daha sert uğraşmaya başlayabilir. O işin farklı bir kısmı teknolojik tarafı değil ticari tarafı öyle riskleri olabilir. Ama genel olarak Web3'teki kastettiğimiz şey bu token ekonomisinin doğru olması Facebook'ta nasıl token ekonomi token ekonomi yok yani Zuckerberg istediğini yapar krallarını ileride Zaten metaverse'ün biraz da Facebook'un gaza basmasının sebebi kripto tarafında metaverse'lerin yaygınlaşmaya başlaması ve e, oyuna sert girmek istemesi Twitter'ın kurucusu da bu yıl oyuna sert girdi yani Bitcoin profiline Bitcoin yazdı Twitter tamamen ayrı hikaye onu başka bir videoda inşallah Konuşuruz ama Twitter zaten kendini gerçekleştirebilmiş bir proje değil. Twitter geleceğin projelerinden biri hala. Çünkü gelir modelini tam istediği şeyde oturtamadı. Web2'nin ana, ana mottosu kullanıcıdan alabildiğin kadar bilgi al, sömürebildiğin kadar sömür. Bunu sonra ürüne dönüştür ve reklam olarak pazarla bu mottoyu da Zuckerberg kurguladı. Ama e, bu arada kullanıcıdan para almıyor gibi gözüküyor. Ama Twitter onu yapmadı. Twitter alabildiğince bilgi al moduna hiçbir zaman girmedi. istese girerdi. Bunun yerine içeriğe odaklandı. İçeriğin yayılmasına, içeriğin değerli kılınmasına odaklandı. E bundan dolayı da aslında Twitter e, merkezi yapıya sahip olsa bile ki merkezleş, merkezsizleşme yolunda ilerlediğini kendi de beyan etti. Ve PÜÇ'e daha yakın bir proje. Yani o yüzden geleceğin projesi. O yüzden NFT'leri... Tweetleri NFT olarak satma noktasında da istekliler. Çünkü bir tweet'i zaten adam bir sanat eseri olarak görüyor. İlk günden beri görüyor. Jack Dorsey. Ee, onun değerli olduğuna. Yani onu, onun başlı başına değerli olduğuna bir tweet'in bir değer olduğuna inanıyor. Dolayısıyla Web3 noktasında Twitter ile Facebook farklı yerlerde. Ee, Twitter biraz daha web anlayan Facebook ise aslında Web2'yi güçlendirmek ve gücünü muhafaza etmek isteyen bir pozisyonda Umarım faydalı olmuştur bakalım daha ne kadar NFT, Web3, Metaverse falan konuşulacak